Profesör oyalayacak bir şeyler yapmamız gerekir. Profesör şöyle oturun lütfen. Dillenmeniz gerekir. Profesör artık bizi nur. Başka kazar yaratmak istiyor. <gülüyor> Ama neden bizi semmur? Sen kimsin benim cariyelerim akıbeti hakkında karar veriyorsun? Bunu daha evvel de sultanımız da yaptı. Lakin muvaffak olmadı. Neden? Çünkü karşında bir cariye değil. Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı var. Şirinler. Şirin baba! Şirin baba! Karga gördük! Şirin baba! Şirin baba! Şirin baba! Sakar Şirin götümü eyledi. Sen istiyor barba duş, önce varacak 100 dolar. Siz düşürdüğü uçak bizim. Türkler kötü, duş yok artık size. Pika Pika, Pika-chiu! O pis ellerini hemen üstümden çekmeli istiyorum. Sponky, bu işi alman için büyük bir fırsat. Ben Pepe'nin dedesini takdini yapacağım şimdi. Pepe, Pepe! Mamına kodumun çocuğu, Ana yemeğe bekliyor. Ali, sen nereye gidiyor? Sen Cemile'le ne nereye gidiyor Ali? Ali ben anlamıyor. Cemile'yle ne ya istiyor? Ben neye görüşüyor? Neye kadına görüşüyor Ali? Bana hesap ver! Ben anlamıyor, Ben çözemiyor, ben deliriyor, ben gidiyor. Harry Potter'daki Ron Visley karakterinin dublaj sesini yapabiliyorum. Voldemort en son kava romanda görülmüş. Hayla onu bulmaya gittiler. Benden duymuş olma ama Dumbledore'un söylediğine göre Voldemort geri dönerse hepimizin sonu olabilir. Hot hepsini bulmalıyız. Yoksa hepimiz ölebiliriz. biliriz. yapacağınız işin Allah'a sokarım ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Ayı gibi gülüyorsa ha. Biri ağza gülüyor biri burna gülüyor. Yemin ederim tepiyi bastığım gibi hepinizi yuvarlar atarım ha. <gülüyor> <gülüyor> Bu Donald baktı. Anlamayan falan olabilir. O yüzden söylüyorum. Yemin ediyorum senin ruhun benim ruhumun önünde eğilip diz çöker. Bu da Nihat Doğan. Şimdi ben yapacağım. Son dönemde taklidini yapmayı en çok sevdiğim adam ve aynı zamanda fikirlerini çok saygı duyduğum bir adam. Doktor Zakir Naik. Görseli de bu belki hatırlarsınız. Every problem have problem. But God excellent. The God not need our religion. Bir bakmışsın yıllar geçmiş çoktan Gönülüme de tümmüş ondan bundan Ekin tutar kalbim ne bir I am the Daenerys Stormborn of House Targaryen Of the blood of old Valyria I am the dragon's daughter And I swear to you that those who would harm you ...tevlit edebildiğim tek şey kuş. O da şöyle. Allah senden bela vermey, Allah senden çocuğunu almaya, Allah senden canını almaya, senden nefret ediyorum. seni kafana top değmeye, sana tufan deyip inşallah. Afak geli senin canına, Allah senden belanı vermesin. Sana nefret ediyorum. Sek Selamünaleyküm. bre lallem Aleykümselam hıtır Niye geldin ha bre Torpahlar için tabii ki emmi yani. Torpahları verim Bu olay burda bitsin Torpahlar için mi? Torpahlar için geldiysen mi sikim alam Seve seve vermesin Sike sike vereceğim. Arkamda duran babayetleri görüyormu Adamın anas Balım şarkısının o tele kısmı Kimse sana canım cicim balım demesi Kıskanırım seni başka biri sevmesi Ben gülerim bırak hayat sana gülmesi bir kere de bana ihtiyacın olasın Bir ala de gelmezsem gençliğim salısın. Binadın ben elim. Er gel. Anna dikenimden boyansın. Bahçelerimden ah gel öyle bir kal Saat sabah dördü on geçeyken Size saçma sapan bir taklitle iyi geceler Dileyim 14 saattir suları kesik bir eve su geldiğinde Borulardan çıkan sesin taklidi <gülüyor> Tamam yapmayacağım özür dilerim <gülüyor> İyi geceler Doya ya bitmez tadım var Kendim arkadaş arıyorum Aradığım bana uyacak Dediğimi yapacak 90 60 90 60 bu kızı kim atmış. Şak şak cep telefonunda herkes onu kayıt yapmış Bak bak internetten bana bana Türk well ahead Erman Hani bizim sevdamız devirir didanlar <gülüyor> Azgın yangınlarda can evim <gülüyor> Yapınca oluyor zaten. Burada abi ya demir ateşçi alıyor hadi demir Yürü be. Allahına kurban. Allahına kurban. Başkanım Sonra... size sahip sesleniyorum. Sonra bir kere Dedeğe de. sahip çıkalım. Kahvaltıya gitmişiz. Orada kırık şey. Dedeciğim. <gülüyor> Öncelikle sözlerime fevkaladenin fevkinde bir eserle başlamak istiyorum. Hani bizim sevdamız yitirirdi dağları diyorum. Ve sizlere iyi akşamlar diliyorum. Seda Hanım, bu parça size Bir tanesinden Bir tanesine Can tanesinde Can tanesine Ben sensiz Mayıs sen Seni değil, Beni yönetmek istiyorsun Bunu daha valide de sultanımızda yaptı Lakin muvaffak olamadı Neden? Çünkü karşında bir care değil Sultan Süleyman'ın nikahlı karısı var <gülüyor> Yüzüme vuran güneş Saçlarımı öpen rüzgâr Siyahıma sarı bu. Kurtlar Vadisi moro. Başkanım, yıllar oldu anamı görmemişim O zaman anana söyle o çıksın televizyona çeto Nasıl olur odurların katıldığı Ufak burcu ve özensi dedikodu programlarına çıkar Oğlum daha çıktı oğlum çeto Boyun devrisinde bahçe, bir cumhuriyetti, bu herkes böyle verecek. 3 Temmuz sürecinden ve amza atla. Robin Van Persie getirdim, ses çıkmıyor. Ne ne gönderdim, en basit Selçuk'u Lanet olsun dostum, henüz okuma yazma bile bilmiyorum. Bir gün büyük babam lanet olası beynimi kullandığım zaman başarabileceğimi söylemişti ancak bunu yapamadım Ceki. Lanet olsun. Beni al, ateşe at, canım yanmaz, yeter ki sen yak. Bu nasıl bir hal bana sorma. Beni al, yanına kat. Terbiyesizler, ahlaksızlar, havalı köpekler, havalı köpekler. Yıldızcıları görüyüm, biliyem mi? Harcının bu anladın. kadar cüretli olur mu bir erkeğin delik kandırırsın, şey de. kız mısın? Aynı Anlayalım artık hop, usta sen ailesin, başımıza ailesin. Alexander öldü, Hürrem doğdu. Pis Osmanlı. Ben kimsenin malı değilim. Ölürüm, olmam. Siz pis köpekler. Osmanlı pis. Validem, oğlum verin bana. Ulan birinci verin lan. Sultan Süleyman. Memur bey, bir baktım kendi arabam üzerime geliyor. Aman tanrım dedim. Ana nesi ki? Ah hadi ama seni lanet olası aşağılık sürtük. Sen kiminle dans ettiğini daha bilmiyorsun. Evet hadi gel. Seni lanet olası. E.A. Sports The Game. Aaaa oh, kızlar insafsızlar. Aaaa oh. oğlum bak kafanı yüzünü kırarım senin ha. Bana öyle hareket yapma oradan aman okudum onu. Taklit yetenekleriniz. Kediyle Kedi çok güzel yaparım. Kedi yapayım mı? Yapın hadi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Bir terbek görürüz. Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar. <gülüyor> Dayanamıyor. Lan Orçun. Oğlum. Ha Gülistan <gülüyor> benim canımsın. <gülüyor> Tam Bülent abla olmuyor ama Boraş abla oluyor. Ay dünya güzellerim benim. Boraş ablanın size kurban olsun ayo. Zöng <gülüyor> Siz görmediniz ama tam kameraya yapıştırdım Ya ablacım sen ne pislik kadın çıktın ya Ya yani sanırım yapabildiğim en güzel taklit Abi beni sev bir ses kaydı vardı ya hani. Oradaki adamın sesi e Ciddi anlamda benzetirler Abi ben sev Sen çok seviyorum ben abi Abi sen sevmiyorum ben Çatı si Çatıkatında dedemin hayaletini görüyorum Onu göremezsin yavrum Deden cennette Oh hayır Hayır anne, onu görüyorum, onu görüyorum, onu görüyorum seni lara olası. Sen yolcarmıs? Türk ne güzel sefer zaylı uçuşuna hoş geldiniz. Ben kaptanımız Buracan. Topi top. Şu anda 11 mil fit yüksekte bulunmaktayız. İstanbul'a yaklaşık 35 dakika var. Cross check please.